Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Survivor 2018 17 Haziran Pazar günü dokunulmazlık oyunu analizine geçmeden önce biliyorsunuz artık herkes bireysel oyun oynuyor. Ayrıca Tura bir hala hastanede. Son durumu gerçekten merak konusu.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 15 Haziran Cuma günü sembol oyununu kazananlar belli oldu. Oyunda Nagihan'ın performansı göz doldururken oyunu çok rahat kazandı. Erkeklerde sürpriz yapan Anıl güçlü rakiplerini yenerek sembol oyununu kazandı. Anıl bu sayede Kıbrıs finaline daha da yaklaşmış oldu. Nagihan da sembol ödülünü kazanarak Kıbrıs'a gitmek için büyük bir şans elde etti. 16 Haziran Cumartesi ise iletişim ödülü için oyun oynanacak. Fragmanda gördüğümüz üzere Adem, oyunu çok hırsla oynuyor. Bu hırs bazen dikkatsizliğe de neden oluyor ve sakatlanabiliyor.